Masamızda 4 tane ülkemizde üretilen telefon var arkadaşlar. Bu telefonların fabrikaları bizim memlekette. Peki bu telefonlar aralarında şimdi yarışacak. Bakalım bizlere neler sunacak. Telefonlar sırasıyla zaten görüyorsunuz Reno 5 Lite, General Mobile GM21 Pro, Realme C21 ve Galaxy A52 arkadaşlar. Bunların evet. hepsinin arkasında Made in Turkey yazıyor mu o zaman? Yazıyor. Şimdi kameralara değineyim mi hızlıca? Buyurun Çok hocam. Çok hızlı. Renault ana kameralara Lite, değineceğim. Reno 5 Lite'de başlayabiliriz. Evet, Renault 5 Lite'de 48 megapiksel 1.7 diyafram aralığına sahip ana kamera var. Realme c 21deki Realme C21 aslında masamızda şu anda duran en giriş seviyesi cihaz. Bu cihazda da 13 megapiksellik bir f2.2 diyafram aralığına sahip ana kamera bulunuyor. GM bir buraya baktığımızda 48 megapiksellik bir ana kamera var. Tabi Galaxy A52 masadaki belki de en iddialı model olabilir. Hem fiyatı hem de ekran teknolojileri sebebiyle 64 megapiksellik bir ana kamerası var. 1.8 diyafram aralığına sahip bir kamera ile geliyor. Şunu söyleyelim arkadaşlar, Ozan zaten bilgileri verirken ben de şimdi birazcık anlatacağım. Arka planda sürekli birbirlerinin kıyaslandığı fotoğrafları görüyorsunuz. İçlerinde yani zaten şaşırtmayacak bir sonuç A52 en iyi fotoğraf çeken cihaz diyebiliriz. Bir yerli üretim cihaz alacağım. Bu dördünden birini alacağım gibi. derdi varsa, ilk derdiniz yine kameraysa A52 bunların içinde en iyi fotoğrafı çekiyor. Yani en kötü demek yanlış olur ama diğerlerinden geride evet. diyecek olursak da... C21 evet. bir tık diğerlerinden daha düşük fotoğraf kalitesi var diyebiliriz. Bunu fiyata baktığımızda çok net bir şekilde görebiliyoruz zaten. Çünkü 1600 ile 1800 TL bandında bir fiyatı var C21'in. Ama benim buradaki listedeki ana kamera olarak... ...performans şampiyonu diyebileceğim telefon General Mobile C21 Pro oldu. Hakikaten tam bir fiyat performans cihazı olmuş. Şimdi hazır böyle cihazların arkası dönük, biraz tasarımlarını da kapıştık isterseniz ekrandan vesaire de bu süre zarfında bahsedelim. Şimdi arka taraftan baktığımız zaman zaten günümüz akıllı telefonların birçoğunda 3 aşağı 5 yukarı yakın tasarım dilini görüyoruz arkadaşlar. Ama General Mobile'de Realme aralarından sıyrılıyor. Neden? Çünkü ikisinde de fiziksel parmak izi okuyucusu var. Aynen öyle. Bunun yanında şu 4-3 telefonda şöyle dikdörtgen bir kamera havuzu yerleştirilmiş. Bence Realme'nin içlerinde en değerli toplu duran kamera dizilimine sahip olduğunu söyleyebilirim. Evet. En az çıkıntıda yine bu cihazda var. Hemen şöyle arkalarına devam edecek olursak bak en parlak yapı bunda o zaman ve en çok parmak izinde. Evet. Oppo Reno5 Lite bırakıyor. Rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ama en şık hangisi dersen bence yine Oppo burada diğerlerinden bir tık öne çıkıyor. Yani Samsung bir tık daha ucuz duruyor mu diğerlerine göre? Duruyor. Onun sebebi de burada plastik bir malzeme kullanmaları. Aynen. Yani bu da plastik bir malzeme. Ama buradaki mat aslında yüzeyle daha premium hissiyat yaşatılmaya çalışılmış ama ne yazık ki diğerlerinin yanında evet, daha geride duruyor. Hızlıca olamamız. şöyle Reno5 Lite'e baktığımız zaman 6.4 inçlik bir ekran görüyoruz. Yine parmak izi okuyucusu ekrana gömülü bir şekilde yer alıyor arkadaşlar. General mobile ile baktığımız zaman 6.67 inçlik bir ekranla karşı karşıyayız. Hemen bir yanındaki C21'e baktığımız zaman 6.5 inç ve son olarak da Galaxy A52'ye baktığımız zaman da yine 6.5 inçlik bir ekranla karşılaşıyoruz. Ön taraflarında ekranlardan bahsettim. Hepsinde arkadaşlar delik şeklinde kamera var. Yani ekrana gömülü kameralarımız mevcut. Bir tek Realme'ye baktığımız zaman damla şeklinde var. Bence çok büyük bir eksi değil. Ancak illa ki böyle delik olsun diyorsan kamera zaten yine bu evet. üç yerli üretimden birini tercih etmen lazım. Bunun yanında yine ekran detayı olarak şunu verebiliriz. Şu iki telefonun yani Reno 5 Lite ile A52'nin ekranı AMOLED arkadaşlar. Bu ne demek? Daha güzel bir ekran demek aslında. Evet, daha canlı bir ekran ama tabii ki pil tüketiminin daha yüksek olduğu Hı. bir ekran. Ama burada aslında Samsung bir ekran paneli üreticisi de olduğu için aynı zamanda avantajını sonuna kadar kullanmış. Bu cihazda yüksek yenileme hızı dediğimiz 90 Hz'lik bir panel de bulunuyor aynı zamanda. Tabii ki fiyatı diğerlerine göre daha farklı ama içlerindeki en iyi ekrana sahip cihaz şu anda a 2 olarak gözüküyor. Şimdi bir de isterseniz benchmark sonuçlarına bakın. Öncelikle önümüzde Geekbench'ler çık arkadaşlar. Evet. Ozan'cım hangisi en tepede? Şampiyon Galaxy A52. Şaşırmadım Aynen. ben açıkçası. Zaten diğer sonuçları da evet. burada görüyorsunuz. Reno 5 Lite bir tık gerisinden geliyor. Sonra GM21 Pro ve bu testte de sonuncu yine C21 oluyor Realme tarafında arkadaşlar. Evet. Tabi bir de Antutu'da da test yapmak istedik. Şöyle hemen onların da ekran görüntülerini açalım sizlere. Şöyle geldiğiniz zaman Antutu'da birincinin bu sefer GM21 Pro olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 349.393 puanla en üst sırada. Ona yani Samsung takip ediyor, sonra Reno 5T ve yine yazık Realme c hep geride kaldı ama öyle ya yani. sonuçlar böyle. Aslında şöyle bir şey var, bu iki cihaz da aynı yerde üretiliyor. <gülüyor> Realme Oppo'nun bir alt markası olarak konumlandırıldığı için aynı yerde üretiliyor ama buna nedense üzdünüz C21 şu da var fiyat sonuçta. Evet. Ama burada C21 önemli. sizin cebinizi üzmüyor arkadaşlar, iyi bir fiyatı var. Şimdi hızlıca bir uygulama açılış testimiz var Ozan, biliyorsun. Aynen bu öyle. testi bir yapalım. Yaparken zaten burada şu iki eli tak tık tık tak tak yaparız tamam. seninle. Tamam. ondan sonra da çıkışa doğru geçelim. Şimdi testimiz de bitti, son testimizi de yaptık. Evet. Yerli üretimden kastımız ne bu? Şöyle, General Mobile bir tek Türk markası diyebileceğimiz bir marka aralarında. Hı hı. Evet, Ama o, o da, da yeni aslında, oldu. yeni başladı ülkemizde üretime diyebilirim. Hı hı. Yerli üretimden kastı sadece ülkemizde bir fabrika açılması ve bu telefonların burada artık son hale getirilmesi. Yani biz bunları burada üretebilmek için yeterli mühendisliğe sahip miyiz peki? %100 olmasa da gelecekte yapılacak yatırımlarla bunun artık gerçek olabileceğini markalarda zaten paylaşıyorlar. Tamamdır, peki bu cihaz mesela diyelim ki Realme C21. Evet üretilseydi ne fark edecekti burada üretildiği için ne fark etti? Burada üretildiği için tahmin ettiğiniz üzere adamlara bir sürü buraya ülkemize yatırım yapan markaların hatta çoğuna ülkemizde bir sürü vergi indirimi ya da kolaylıklar sağlanıyor. Ürünlerin üretim maliyetleri düşüyor abi markalar için. Dolayısıyla bu markalar ülkemizde üretim yaparak insanlara biraz daha uygun fiyatta cihaz satabilmeyi aslında hedefliyorlar. Aynen bu arada bu dördü bizim elimizdeydi arkadaşlar. Evet. Daha fazla cihaz da ülkemizde üretiliyor. Bunu zaten biliyorsunuz. o zaman o zaman şunu da soracağım. Hı hı. Ülkemizde üreten bu telefonların fiyat bandı. Şöyle as segmentlerine de bir tık değinmek lazım Hı. sanki abi. Çünkü ülkemizde üretilen cihazlara baktığımızda bu tarihte en azından çok üst düzey cihazlar üretilmiyor. giriş seviyesi orta ya da alt segment dediğimiz cihazlar var. Bir de orta alt denilen bir segment daha var. Hani henüz bir amiral gemisi moduna geçemedi fabrikalar ama yerlen dönemde geçebilir. Bu cihazlarda 1650 TL ile 4200 TL bandında değişen fiyatlara sahip. Diyelim ki yine Realme'den bu sefer A52'den örnek vereyim. Evet. Bu telefonun aynısı birebir donanım vesaire Hı. yurt dışında üretiliyor olsaydı bir fiyat farkı olacak mıydı? Olacağını söylüyor markalar. Artık fiyatlarla birlikte kapanışa doğru gidelim o evet. zaman. Gün sonunda baktığımızda aslında bu cihazlarda fiyatla doğru orantılı bir performans olduğunu söylemek kesinlikle mümkün. Tabii ki masadaki en iyi performansa sahip olan cihaz Galaxy A22 olduğu için fiyatı da en yüksek cihaz olarak masada yer alıyor şu anda. 4000 TL ile 4200 TL bandında satın alınabiliyor Galaxy A22. 20 C21'e video boyunca sürekli en sonda en sonda dedik fiyat evet. olarak da ama en düşük telefon. Kendisi yaklaşık 1600 TL ile 1800 TL bandında bulabiliyorsunuz Türkiye'de üretilen bu cihaz... Cihazı. Peki CM 21 Pro'ya baktığımızda ne görüyoruz Ozan? CM 21 Pro fiyat performans diyebileceğim bir cihaz. Hakikaten fiyat performans diyebileceğim bir cihaz. 2500 ila 3000 TL bandında bulabiliyorsunuz bu akıllı telefonda. İncelemesinde de çok beğendim zaten. Aktarmıştım. Hı. Son olarak da Reno 5 Lite söyleyeceğim ben abi. Reno 5 da fiyatı 3400 ila 4000 TL arasında değişiyor. Yani aslında Samsung'a bir tık yakın bir fiyatı var. Bu telefonlar içerisinde üst seviye bir model almak istiyorsan zaten Samsung bir tık ön planda gibi evet. gözüküyor. Şu anda öyle gözüküyor. Ama Seslerden cebimde param de. yok hani benim özellikle düşük bir telefonum olsun, alo alo desin, günlük böyle sosyal medyaya geleyim, ufak tefek oyun oynayayım diyorsan da Xiaomi C21'in fiyatı şu an uygun fiyatlı gibi duruyor bu listeye baktığımızda. Aynen öyle. Hem böylelikle ülkemizde üretimi yapılan cihazları da bir şekilde desteklemiş olabiliriz bütçemize doğru orantılı olarak. O zaman başka videomuzda görüşmek üzere. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa aşağıya yorumlardan bize yazın ve hoşça kalın. Hoşça kalın.